Merhabalar, sıra dışı şeyler yaşanırken kaygılanmak çok doğaldır. Ancak bu zamanı fırsata dönüştürmek çok daha fonksiyoneldir. Evde kalma günleri kendinize çok iyi bakma ve geleceğinizi oluşturmak için çok çalışma fırsatıdır. Salgın sona erdiğinde bu dönemi kendinize çok şey katarak atlattığınızı söyleyebilecek biçimde bilinçli bir programla evde kalın, hem hayat kurtarın hem de hayatınızı ve geleceğinizi zenginleştirin.